Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazdıklarına andolsun. Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin. Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Sen de göreceksin, onlar da görecek. Hanginizdeymiş o fitne ve cinnet? Doğrusu Rabbin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 Saldırgan, günahkar, kabe ve haşin, sonra da kötülükle damgalı, mal ve oğulları var diye böyle davranır. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda eskilerin masallarıdır der. Yakında biz onu hortumunun burnunun üzerinden damgalayacağız. Biz onlara da bela verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi.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 Aralarında fısıldaşıyorlardı. Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın diyorlardı. Zanlarınca yoksulları engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler. Fakat bahçeyi gördüklerinde biz herhalde yanlış gelmişiz dediler. Yok biz mahrum edilmişiz dediler. İçlerinde en makul olanı şöyle dedi.